Merhaba izleyenler. Türkiye'nin travmasına haber Bülteni'ne karşınızdayız. Benimle izlemel tarihimiz Taykober.net.com. Allah haber bülteni başlıyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda günün çıkan gelişmeleri için paylaşacağız efendim. E, Ana haber bültenimiz başlıyor. Merhaba arkadaşlar. Son başlıyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda kendim. haber. sosyal <gülüyor> medya kanallarımıza değerli dostlar şöyle bir tane çakırırsak. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bitirecek olursak değerli dostlar, Twitch Tarık Haber, TV, Sosyalcep Cep Tarık Haber, Pinterest Tarık Haber, Ok Tarık Haber, TikTok Tarık Haber, TV, Facebook Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber, Insanmet Tarık Haber, Twitter Tarık Haber, Reddit, Ground, Typekit, Meşir, 08, YouTube Tarık Haber, TV, VK, Ömer, Tarık, Masyaplayla yayındayız. Ya sosyal medya kanallarımızı tanıcak olursak değerli dostlar, Vigo Live'da yayındayız. Vigo Live kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Uf canlı yayında yayındayız efendim. Uf yayın kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Likede yayını ister. Dostlar, Likede kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Likede yayını verilere ulaşabilirsiniz ve ana haber bültenimiz efendim ilk haberimize başlıyor değerli dostlar Türkiye'den peş peş açıklamalar geldi. İsveç'in başkentinde skandallar zinciri oldu değerli izleyenler. İsveç'te skandallar zinciri meydana geldi. Türkiye'den sert tepki geldi. Tahdün açık ithalı dedi. İsveç'in başkentinde Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yak yakılması ve sonrasında terörübütü PKK-YPK destekçilerinin alçak provokasyon sonrası Dışişler bakanından sert bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada bu eylem teori gütlenin propagandasının ele, engellemesine dair İsveç'in de imzacı olduğu üçlü ahitname taahhüdünün açık ihlalidir ifadelerine görebilir. Bunun kelime yönelik alçak provokasyon sonrası bu kez de terör örgütü pkk ve destekçileri. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan bir gösteri düzenledi. Adeta skandallar zincirine dönen alçak olaylar sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. İşte haberin detayları. Başkent Stokholm'de Nora Bantorget meydanında toplanan terör örgütü pkk ve destekçileri. İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinde Türkiye ile yaptığı anlaşmanın iptalini istedi. Terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları taşıyan ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açan terör örgütü destekçilerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzüne benzetilen bir kuklanın başını ipte sallandırdıkları, Erdoğan'a benzetilen bir diğer kuklanın eline de terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçası tutturdukları görüldü. Polis eşliğinde gösteri yapan terör örgütü pkk ve destekçileri, Ümmet Bargare bölgesine kadar yürüdü. Türkiye'den sert tepki. Türkiye aleyhları alçak provokasyonlar sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan sert bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. İsveç'in başkenti Stokholm'de bugün kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık saldırıya izin verilmesinin hemen ardından bu defa şehir merkezinde PKK terör örgütü iltisaklı gruplarca ülkemiz karşıtı propaganda eylemi gerçekleştirilmesine müsaade edilmesini en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu eylem terör örgütlerinin propagandasının engellenmesine dair İsveç'in de imzacı olduğu üçlü ahitname tahidünün açık iddialidir. Üçlü ahitnamedeki taahhütlere bağlı olunduğunu söylemek ile bu taahhütleri yerine getirmek iki ayrı husustur. İsveç'ten. Üçlü ahitnamedeki taahhütleri uyarınca özellikle terörizmle mücadele alanında söylemin ötesinde. Somut ve etkili adımlar atmasını beklediğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz. Dışişleri Bakanlığı tarafından, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verilmişti. Ülkemizin tüm uyarılarına rağmen, İsveç'te bugün kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz. Müslümanlara gerek gösteren ve kutsal değerlerimize hakaret eden bu İslam düşmanı prorokatik eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Çünkü bu bir nefret suçudur. Bu aşağılık eylem aynı zamanda İslam düşmanlığının, ırkçı ve ayrımcı akımların Avrupa'da ulaştığı kaygı verici seviyenin de bir başka göstergesidir. İsveç makamlarını bu nefret suçunun failleri hakkında gerekli işlemleri yapmaya ve tüm ülkeleri ve uluslararası kuruluşları İslam düşmanlığına karşı dayanışma halinde somut tedbirler almaya çağırıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketini asmışlardı. Başkent İstanbul'da 11 Ocak'ta tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK-YPB destekçisi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kutlayı binanın önündeki direk ayaklarından asmış ve görüntüsünü sosyal medyadan paylaşmıştı. Terör örgütü PKK-YPB ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda Türkçe altyazıyla Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan tehditler savrulduğu görülmüştü. İsveç Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrılmıştı. Bunun üzerine İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herstel Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak kınanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da İsveç, caddelerinde PKK gösterilerini izliyoruz. Kendilerini de uyarıyoruz. Ama ne yazık ki PKK'nın bu gösterilerde durdurulması söz konusu olmadı. Açıklamasını yapmıştı. A- Ana Haber devam ediyor. Diyar dostlar yaklaşık bir saat ve ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Canlı yayında duyurdu ücretine kadar olacak. Aç açılışa saatler kaldı değerli isteyen. İstanbul Havalimanı metrosunun fiyatı ne kadar olacak? Bakan Karaismaloğlu canlı yayında duyurdu değerli isteyenler. Ulaşma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismaloğlu katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul Havalimanı metrosunun açılışına saatler kadar özel yayında konuşan Bakan Karaismaloğlu İstanbul Havalimanı metro ücretinin ne kadar olacağını açtı. Karaismaloğlu ayrıca İstanbul'daki trafik ve taksi soruna ilişkin olarak da konuştu. İşte haberin detayları. 21 Ocak 2023 22 23 son güncelleme 21 Ocak 2023 22 39 takip et ulaştırma ve altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu İstanbul Havalimanı metrosunun açılışına saatler kala NTV Özel Yayınında gazeteci Ahmet Arpat'ın sorularını yanıtladı. Bakan Kara İsmailoğlu İstanbul Havalimanı metro ücretine kadar olacak sorusuna yanıt verdi. Bakan Kara İsmailoğlu'nun açıklamalarından satır başları. İstanbul Havalimanı metrosunun ilk etabı 34 kilometre uzunluğuyla rekorların kırıldığı bir proje oldu. Diğer etapların tamamlanmasıyla 69 kilometrelik uzunluğu ulaşacak hattı Avrupa yakası çevrilecek. İstanbul Havalimanı metro ücreti ne kadar olacak? Yolculuk süresi kadar olacak. Bakırköy Bağcılar Büngören metro hattı. Aklıgar Kızılay metro hattı hizmete giriyor. İstanbul'da trafik ve taksi sorunu. İstanbul'un ulaşım master planı sorunları çözecektir. İstanbul genelinde raylı sistemleri 3 milyon kişi kullanıyor. Yetki ise 4. 5 milyon kişi kullanıyor. Bu otobüslerin yenilenmesi gerekiyor. İstanbul'un ulaşım sorununun çözülmesi için raylı sistem projelerinin bir an önce bitmesi gerekiyor. Birinci öncelik raylı sistem yatırımları. İkinci öncelik de otoyol yatırımlarının bitmesi gerekiyor. Köprü ve otoyol ücretlerine zam yok. Saymakam açıklamaları yaptı değerli izleyenler haber bitiririz. devam ediyor yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız iz diğer haberimizi geçiyoruz. <Gülüyor> Lutandilmenlerin Galatasaray için şampiyonluk açıklaması geldi değerli izleyenler Galatasarayın adını Harispor kalebi etti sonrasında Lutandilmen'den şampiyonluk açıklaması geldi son dakika haberine göre Süper Lig'de heyecan 20. hafta mücadeleleriyle devam ediyor 20. haftanın dikkat çeken karşılaşmasında Galatasaray Sağsızla Şahin'in ekibi Antalya Spor konuk etti. Zorlu mücadeleden kaybet ayrılan taraf iki bir eksikola Galatasaray olurken mücadelenin son düdüğünün çalmasının ardından Rıdvan Dilmen dair dikkat çeken açıklamalarında bulundu. 21 Ocak 2023 21-22 Son güncelleme 21 Ocak 2023 21-22 Takip et. Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray zorlu mücadelede Antalya Spor ile karşı karşıya geldi. Zaman zaman oldukça sıkıntılı anlar yaşayan Sarı Kırmızılılar. Rakibini 2-1 mağlup ederken kritik karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak puanı 45'e yükselttik ve liderliğini sürdürdü. Herkes 3'ün altında kaldı. Heyecan kat sayısı oldukça yüksek olan mücadelenin ardından Rıdvan Dilmen. TV 8. 5 ekranlarında değerlendirmelerde bulundu. İlk yarının sonunda Galatasaraylı olsam şu oyun beni tatmin etmezdi diyen Dilmen maçın ardından ise Icardi haricinde herkes üç gün altında kaldı ifadelerini kullandı. Şampiyonluk sözleri. Öte yandan Rıdvan Dilmen Galatasaray'a dair bir şampiyonluk değerlendirmesinde de bulundu. Dilmen iyi oynamadığı maçı da kazanabilmesi Galatasaray'ın bu sezonki farkı oldu. Derler ya, ligin 17. haftasında öylesine bir dakikada gol atarsın ki bu gol şampiyonluk getirir derler. Hayır kötü oyuna rağmen kazanmak şampiyonluk getirir dediiz devam dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimizde geçiyoruz o şarkı çaldı bileği bükülmüyor. Seri 12 maça çıktı derleriz <gülüyor> ya. Fala olarak... kapı. Diğer haberimize geçiyoruz. Evet. Evet. İkisi de dildir yakmış, idrarın her cümlesi kan değerli izleyenler. İkisi netelileri yakmış, torunun ifadesine kan dolduran itiraf ananemle teyzemin üzerine benzin dök, döküp dedi. Antalya'da da düşen ev yananda yana, yeni yana, detay yana, yana, yana ortaya çıktı. Dairede çıkan yangın 60 yaşındaki Hülya Çelinkay'ın hemşire kızı 46 yaşındaki Filiz Kaplan'ın cansız verenlerine ulaşıldı. Olayda elinde bidonla eve geldi iddia edilen torun cinayet şüphelesiyle gözaltına alınırken torunun tartıştığı teyzesi, ler üzerine kap kapılarak gelecek yangın çıkartılarak sürülmüştü. Son olarak torunun ifadesine ulaşıldı. Torun, anneanne, annane ve teyzesini diri diri yak itaat etti. Antalya'da meydana gelen ev yangınında ortaya çıkan detaylar ve torunun verdiği ifadedeki itirafı genişlete düşürdü. Torunun cinayet şüphesiyle gözaltına alındığı yangında anne anne ve teyze hayatını kaybetti. Kapıları kilitleme ayrıntısının tüyler ürperttiği olay. Dün 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı güvenlik mahallesi 259 sokak üzerindeki 7 katlı apartmanın 6. katındaki dairede yaşandı. Önce tartıştı, sonra. Torun o içinde yanıcı madde olduğunu değerlendirilen 5 litrelik pilon ile birlikte yaşadığı anne annesi Hülya Çetin Kaya'nın evine gelip, Tartışmaya başladı. Anne anne ve torunu arasındaki tartışmayı duyan, üst katta oturan, o anın teyzesi Filiz Kaplan da telefonundaki kades uygulaması üzerinden yardım istedi. Kaplan, daha sonra annesiyle yeni o anın dairesine indi. Bu kez o aile Filiz Kaplan arasında para anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Dumandan etkilenip hastanelik oldu. Tartışma sırasında, evde yangın başladı. Alevlerin üst kata sıçradığı anlarda, İhbarla bölgeye itfaiye. Polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin çalışması sonucu yangın. Yaklaşık bir saatte söndürüldü. Evde yapılan incelemede ise iki kadının cansız bedeni bulundu. Dumandan etkilenen o ağ hastaneye götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cansız bedenler. Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis hastanedeki tedavisinin ardından o ağ'yı gözaltına aldı. Yapılan incelemede, yangında ölen iki kişinin Hülya Çetinkaya ile hemşire kızı Filiz Kaplan olduğu, o anın yangın çıkarı, teyzesiyle anne annesinin üzerine evin kapısını kilitlediği belirlendi. O ayı ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek. Hülya Çetinkaya ile Filiz Kaplan'ın cenazeleri ise otopsi işlemlerinin ardından Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine gönderildi. Benzini üzerlerine döküp ateşe verdiğini itiraf etti. Para nedeniyle tartıştığı anne annesi Hülya Çetinkaya ile teyzesi Filiz Kaplan'ı eve kilitleyerek yangın çıkardığı belirlenen o anın, polisteki ifadesinde 5 litre benzin dolu bidonla eve geldiğini söylediği öğrenildi. O anın, teyzemden alacağım vardı. Anne annem ve teyzemle tartışmaya başladık. Daha sonra üzerlerine benzini döküp ateşe verdim. Daha sonra kapıyı çekip çıktım dediği belirtildi. Anhaber bölümümüz devam ediyor değerli izleyenler yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Her an başlayabilir Putin Rusya'ya göklerinin tepesine kurdu. Dünya şoka girdi değerli izleyenler. bir şokta her an başlayabilir. Putin Rusya'da gök gökdelenlerin tepesine kurduğu değerli izleyenler. Rusya-Ukrayna savaşına yeni gelişmeye devam ediyor. Rusya'dan çarpıcı görüntüler geldi. Moskova'nın olası füze ve İHA saldırılarının telifi olacağı yönünde ardından bu şekiller harekete geçti. Başkent Moskova'da bina ve gökdelenlerin çatısına ileri teknoloji savunma sistemleri konuşlandırılmaya başlandı. Uzmanlar ise yeni bir saldırının başlamasının an meselesi olduğu konusunda uyarda bulunmuş. 21 Ocak 2023-14.39 Son güncelleme 21 Ocak 2023-15.24 Takip et. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor. 24 Şubat'ta bir yılını dolduracak savaşta Rusya'dan nükleer silah tehdidi gelmişti. Bu gelişme sonrasında Moskova'da çarpıcı görüntüler kaydedildi. Prenmin. Ukrayna'dan gelecek olası saldırılara karşı bina ve gökdelenlerin çatısına ileri teknoloji savunma sistemleri konuşlandırmaya başladı. Rusya harekete geçti. Başkent Moskova'da binaların çatısına ileri teknoloji savunma sistemleri konuşlandırılmaya başlandı. Moskova'nın olası füze ve ihra saldırılarının hedefi olacağı söylentilerinin ardından Rus yetkililer harekete geçti. Yeni saldırı endişesi. Savunma Bakanlığı ve askeri binaların çatısına S-400 ve Pantsir Hava Savunma Sistemleri yerleştirilmeye başlandı. Ukrayna. Geçtiğimiz aylarda Rusya'da sınıra yakın bölgelere hava saldırısı düzenlemişti. An meselesi. Başkent Moskova'nın çatılarındaki hareketliliğin ardından konuşan uzmanlar. Son önlemlerin Rusya'nın yeni hava saldırılarından endişe ettiğinin göstergesi olduğunu söyledi. Uzmanlar yeni bir saldırının başlamasının an meselesi olduğu konusunda uyarıda bulundu. Yapılan açıklamalarda başkentteki önlemlerin Ukrayna'nın geçtiğimiz aylarda düzenlediği hava saldırılarının tekrar etme ihtimaline karşı yapıldığı ifadeleri yer aldı. Alınan önlemlerin Ukrayna'ya yapılan yeni silah yardımlarının arkasından gelmesi ise dikkat çekti. Fotoğrafta Moskova Nehri yakınında Rusya Savunma Bakanlığı tarafından kullanılan 8 katlı bir binanın çatısına yerleştirilmiş bir fantisir füze sistemi görülüyor. Ana haber devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Sosyal evde duyurduğu her şeyi biliyoruz dedi değerli ziyanlar CHP'de Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Ateş paylaşımı geldi. Her şeyi biliyoruz dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da suikast sonucu öldürülen eski ülke ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'le ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu CHP'de siyaset yapan ülkücülere sözümdür. Bu kurtlar sofrası kazanamayacak, Sinan Ateş unutulmayacak ifadelerini kullandı. 21 Ocak 2023 2212 Son güncelleme. 21 Ocak 2023 2212 Takip et. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Ankara'da gerçekleştirilen suikast sonucunda hayatını kaybeden eski ülke ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu. Surikasta ilişkin 4 ay sonra adalet önüne çıkarmak üzere çalışmaya başlayacağız dediği paylaşımında şu ifadeleri kullandı. Ülkücü Sinan Ateş'in katillerini 4 ay sonra adalet önüne çıkarmak üzere çalışmaya başlayacağız. Her şeyi biliyoruz. Bu benim gençlerimize ve ciddi siyaset yapan ülkücülere sözümdür. Bu kurtlar sofrası kazanamayacak. Sinan Ateş unutulmayacak. Ülkücü Sinan Ateş'in katillerini 4 ay sonra adalet önüne çıkarmak üzere çalışmaya başlayacağız her şeyi biliyoruz. Bu benim gençlerimize ve ciltte siyaset yapan ülkücülere sözümdür. Bu kurtlar sofrası kazanamayacak. Sinan Ateş unutulmayacak. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saat diğer seçiyoruz. Meteor. Korkunç olayda sır perdi arabada cansız belenleri bulunmuştu değerli izleyenler. O arabada cansız belenleri bulunmuştu korkunç olayda sır perdi saralarda şüpheler o noktaya yoğunlaşmıştı. Ankara'da korkunç bir olay meydana gelmiş ve park halindeki arabanın içinde 3 kişinin cansız beleni bulunmuştu. Vücutlarında darp, kesici ve delici alet izine rastlanılmazken araçta yoğun egzoz kokusu bulunması ölümlerine ilişkin şüphe uyandırmıştı. Mehmet Gökdemir'e satılmış koç ve kurban Duran kılınan cenaze namazının ardından toprağa veriliyor Yandan övün nedenleri de ortaya çıktı. İlk incelemeye göre 3 kişinin egzoz kaynaklı korban monaksitten zehirlendiği belli. 21 Ocak 2023 17.45 son güncelleme. 21 Ocak 2023 18.02 takip et Dekşet'e düşüren olay Ankara'nın Ayaş ilçesi Gökçeba mahallesi mevkisinde. Dün öğle saatlerinde. Meydana gelmişti. Yol kenarında park halindeki otomobilin içinde 3 kişi hareketsiz bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan Mehmet Gökdemir. Satılmış koç ve kurban duranın hayatını kaybettiği belirlendi. 3 kişinin vücutlarında darp ya da kesici ve delici alet izine rastlanılmadık. Aracın içinde ise yoğun egzoz kokusu ve çok sayıda alkol şişesi tespit edildi. Ölüm nedenleri ortaya çıktı. Hepsi de ilçede çift çilik yapan Gökdemir, Koç ve Duran'ın Ankara'da geç saatlere kadar eğlendikten sonra dönüşte aracı yol kenarına çekip uyudukları. Bu sırada karbon monoksitten zehirlenme sonucu öldükleri öğrenildi. Toprağa verildiler. Ankara Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemleri tamamlanan 3 kişi için memleketleri Beypazarı ilçesinde ayrı ayrı cenaze namazı kılındı. Kurban Duran için Kırbaşı Mahallesi mezarlığında. Mehmet Gökdemir için Kurt Kovan Mahallesi mezarlığında. Satılmış Koç için ise Beypazarı Şehir mezarlığında cenaze namazı kılındı. Cenazelere ölenlerin aileleri ve yakınları katıldı. Duran Gökdemir ve Koç'un cenazeleri Kılınan namazların ardından toprağa verildi. GDA Ana haber devam ediyor der dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve. E